Muhasebe bilgilerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de öğrenmek istediğiniz bilgileri yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O halde gelin ufkumuzu açacak birkaç soruya hep birlikte bakalım. Son dönemlerde bildiğiniz gibi ülke olarak zor durumdayız. Kısa çalışma nedir? Kısa çalışma ödeneğine nasıl müracaat ederiz? Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir? Siz de bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası kanununda düzenlenmektedir. Genel ekonomik sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma süresinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması halinde kısa çalışma yapılabilmektedir. Genel ekonomik, bölgesel ve sektörel krizler ekonomide ortaya çıkan olayların iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumları ifade eder. Zorlayıcı sebepler ise iş yerinin kendi istek ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya Kısmen durdurulması ile sonuçlanan, dızsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durdurmaları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın, hastalık, seferberlik gibi durumları ifade eder. Kısa çalışmadan söz edebilmek için iş yerinde uygulanan çalışma süresinin iş yerinin tamamında veya bir bölümünde Geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması gerekmektedir. Kısa çalışma talebi işveren tarafından gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumu'na varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendi sendikaya yazı ile bildirilir. İşveren bildiriminde kısa çalışmaya başvurulmasında etkili sebebi ne olduğunu, işverenin ünvanını, adresini, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasını, iş yeri iş kuru numarasını ve sosyal güvenlik iş yeri sicil numarasını belirtmelidir. Ayrıca iş kura manyetik ve yazılı anlam ortamda belirlenen formatta hazırlanan kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste teslim edilmek zorundadır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işverenin bu yöndeki başvurusunun uygun bulunması gerekmektedir. Kısa çalışma yapılmasında işçi oranının aranması yönünde bir mevzuat mümkün, hükmü bulunmamaktadır. Kısa çalışma halinde işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. Çalışanların kısa çalışma ödeneğini alabilmeleri için işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. İşçinin... Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet aktiğine tabi olması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle adına işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. İş müfettişlerinde yapılacak inceleme sonucunda kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Kısa çalışma talepleri sebep ve şekil yönünden işkur ilgili birbiri tarafından değerlendirilir genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarına iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde işkur yönetim kurulunca karara bağlanır. Yönetim kurulunca alınan bir karar bulunmuyorsa işverenlerce yapılan başvurular işkur tarafından reddedilir. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, Seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için ise yönetim kurulu kararı aranmaz. Kısa çalışma talepleri uygunluk testinin yapılması amacıyla iş müvettişlerine gönderilir. Uygunluk testi sunucu iş kur ilgili birimine birim aracılığıyla da işverene iletilir. Cumhurbaşkanı başkanlığında 18.03.2020 tarihli koronavirüs değerlendirme toplantısında kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağı açıklanmıştır. Buna ilişkin olarak işkur yönetim kurulunca katılacak atılacak adımlar beklenmekte ve süreç tarafımıza takip edilmektedir. Mücbir sebep ile kısa çalışma yapılması halinde kısa çalışma ödeneği zorlayıcı sebepler için İş kanununda öngörün İş kanununda öngörülmüş bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık sürede çalışmayan veya çalıştırılamayan işçiye bir bekleme süresi için, bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır ancak bu tutar askeri ücretin 1,5 katını geçemez. Aylık olarak hesaplanan kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde ödenir. Çalışanların fiilen çalışma yaptıkları günler ve bu çalışmalar karşılığı elde ettikleri kazançlar aylık prim ve hizmet belgesi ile normal olarak belirlenir. Kısa çalışma ödeneği alınan günler için ise SSGKY'a gün ve kazanç bildirilmeyip bu günler için 18 kısa çalışma ödeneği kodu ile eksik gün bildirilir. Kısa çalışmaya ilişkin uygunluk testi sonuçları iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edilir. Varsa toplu iş sözleşmesi taraf işçi sendikasına ve durum bildirilir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılmadığı durumlarda kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Hatalı bilgi ve belge verilmesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizle birlikte işverenden tahsil edilir. Kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerlerinde yapılan inceleme sırasında işverenin ödenek alan işçilerin çalışma süreleri ile ilgili hatalı bilgi ve belge verdiğinin tespit edilmesi ve iş müfettişinin yazılı talebi halinde hakkında hatalı bilgi verilen işçi sayısı dikkate alınarak kısa çalışma ödeneği durdurulur. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapıp yapılacağı zaman aralığı iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilen istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır. Kısa çalışmanın ilan edilen süreden önce sona ermesi halinde işveren bu durumu 6 iş günü İş günü önce iş kuran varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere yazılı olarak bildirmelidir. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma süresi sona erecektir. Geç bildirimler nedeniyle oluşan yetersiz ödemeler faiziyle birlikte işverenden geri alınır.